Yaklaştır ellerini ya bırakalım öncesini sen bana inan unut artık dedi yanıyorken yüreğim duymadım hiçbirini yarına inan yüzünü dönersen gece olur her yer aşk kimi zaman nefes kimi zaman. Yolunu beklemekte geçen kötü günler <gülüyor> Sonunu göremeden ölür güzel hisler Sevmeyi ezberletip unutmayı öğretir Anılarım üstüne giyer dili gömleği İlk şiir ilk kavga yok ötesi ölmenin Bir şiir köledip engeller görme. Oral efkarın saçlarıma düşer ak Sen yere ayazında donup kalırım inan Kimleri yok sayıp sana koştu bu inat Sadece seni yoruyor hayat ne tezak Akşam olur bir gün daha sensiz Beni uçuruma yetişini bile sirmiş kalbi Omzumda ağlasa manzara yağmur Sanki bu saatler hep sana çıkar ama sanki dağlar var Uzansam tutan olmaz Uzak kalsam yok yerim Farklı bedellerde Kaybolsam da olsan da adı kalacak geçmişinde sen bana inan yaklaştır ellerini ya bırakalım öncesini sen bana inan